Gebelikte dikkat edilmesi gereken diğer bir konu da spor. Aslında bunu şöyle açabiliriz. Gerçekten hareket etmeli miyim, egzersiz yapmalı mıyım, yoksa bizim kültürümüzdeki gibi yatayım da bana herkes hizmet etsin, ben hiç hareket etmeyeyim, zaten gebeyim, riskliyim diye yan gelip yatmalı mıyız? Tabii ki de hayır. Gebelikte mutlaka hareket istiyoruz. Hayatınızdan kısıtlamayın. Eğer bir riskiniz yoksa, hekiminiz uyarmadıysa öncelikle günlük işlerinizi kendiniz yapın. Bunun dışında eğer yürüyüş yapmıyorsanız, hiç yapmayan biriyseniz günde yarım saatle başlayarak 40-45 dakika, 1 saat, 1,5 saat, bedeninizi en iyi siz tanırsınız arttırarak artan tempolarda ve artan dakikalarda mutlaka günlük yürüyüş ekleyin. Yürüyüş neden önemli? Eğer hareket ederseniz bacaklarınızdaki kan akımını, bedeninizdeki kan akımını arttırırsa rahme giden kan artacaktır. Rahme giden kan nedir? Bebeğin beslenmesi denklem çok basit sağlıklı bir gebelik için yürüyeceksiniz. Ekstradan neler yapabilirsiniz? Özellikle ilk 12 hafta gebeler hormona bağlı biraz sarsıldığı için yürüyüş dışında çok ciddi bir spor önermiyoruz. Ama 12. haftadan sonra ben genellikle pilates ve yüzmeyi öneriyorum ve gerçekten çok seviyorum. Pilates çok önemli. Neden? Leğen kemiği dediğimiz şey vücudumuzdaki hareketsiz bir alan ve sadece leğen kemiğindeki kaslar bu şekilde duruyor. Vücudumuzda genel olarak kaslar dikine görünmektedir. Ama leğen kemiğinin altındaki bütün bedenimizi taşıyor. Gebelikle beraber, Buna yapılan basınç artacağı için leğen kemik kaslarında defekler oluyor. Evet belki şu an 25-35 yaşlarında gençsin, gebelik yaşıyorsun ve hiçbir problemin yok. Bu defekler zaten şu anda canını sıkmayabilir ama 40'lardan 50'lerden sonra cinsel bolluk, idrar kaçırma, sarkma, vajenden gaz gelmesi gibi şikayetlerin temelinde yaşanan gebelikler ya da doğumlar yatabilmektedir. O nedenle biz pilates yapıp bu kaslarımızı kuvvetlendirirsek aslında ileriye yatırım yapmış oluyoruz. E, eh, tabii her yerde yazdığı çizildiği gibi doğuma da faydası Var. doğum esnasında ister normal doğur ister sezeryan doğur kasların kuvvetli ise pilates yaptıysan mutlaka çok daha çabuk iyileşiyorsun ve doğum süreci çok daha rahat geçiyor. Bir diğeri yüzme. Yüzmeyi neden seviyorum? Yüzme ödemlere çok iyi geliyor. Suyun içinde suyun kaldırma kuvvetinde kendinizi bıraktığınız zaman eklem aralarınızda açıldığı için hakikaten rahatlıyorsunuz. Bu nedenle yüzme de gayet iyi bir tercihtir. Islak mayoyla oturmayın yalnız. Çıkar çıkmaz mayoyu değiştirmeyi unutmayın. Klorlu suda kalmayın ki mikropta kapmayalım. Ha eskiden beri yapa geldiğinizde sporlar vardır. Profesyonel sporcusundur, voleybol oynuyorsundur, basketbol oynuyorsundur. Kendi sınırlarını bilerek her şeyi minik minik yapabilirsin. Sadece hakikaten böyle adrenalin içeren farklı sporlar dediğimiz ekstrem sporlar yok. Onun dışında özgürsün. <gülüyor>